Koronadan sonra ilk yurtdışı uçak yolculuğum için İstanbul Havalimanı'ndayım. Alana dört saat önce gelmemizi istediler. Kıbrıs'a yolculuk ediyorum. Bakalım içeri giriş ne kadar sürecek, güvenlik önlemleri neler, ne gibi tedbirler alınmış. Burada böyle bir yazı var. Daha girişten kimlik kontrolü başlıyor. Dört numaralı kapıdan gireceğim. Bakalım girişimiz ne kadar sürecek. Kapıya gelmeden önce biletinizi ve kimlik bilgilerinizi hazır etmenizi öneriyorum. Beklememek için çünkü Biletiniz yoksa alana giriş yapamıyorsunuz şu anda. Sadece yolcu olanlar havalimanına giriş yapabiliyor. Gördüğünüz gibi çok sınırlı sayıda dış atış var. Havaalanında zaten oldukça sakin. G kontrolüne doğru gidiyorum. Kıbrıs'a giderken PCR testi yaptırmış olmanız gerekiyor. Ama bu PCR testini e, uçuşunuzdan 72 saat önce yaptırmanız gerekiyor. 120 saat de geçmemiş olması gerekiyor. Buna çok dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde alanda kalıyorsunuz. Alana 4 saat önce gelmemizi istemişlerdi ama alana kadar boş ki yarım saatte işimi bitirdim. Şu anda 3'e kadar alanda vakit geçirmem gerekiyor. Evden çıkarken oldukça tedirgindim, havaalanın güvenli mi değil mi ama şu anda e, normalleşmeden sonra herhangi bir kafeden, çarşıdan, pazardan çok daha güvenli olduğunu gördüm. Güvenlikten geçtim, şimdi free shop'tayım. Burası da oldukça boş. Bu yaklaşık 2 saat var. Bu da FreeShop'ta geçirilecek. 2 saat demek benim için. Corona sebebi ile tester kullanımı yasak. Gördüğünüz gibi makyaj malzemeleri kullanımı da yasak. testirler olmayınca FreeShop'ta vakit geçirmek oldukça sıkıcı oluyor. Şimdi kahve içmeye doğru gidiyorum. Corona sebebiyle Alanda bazı tesislerde kapalı. Uçağa binerken size böyle bir hijyen seti veriyorlar. Bakalım bundan neler var? Bir adet maske ve antiseptik mendiller çıktı çatı yığılma olmaması için arka sıradan başlayarak beşer sıra beşer sıra aldılar. Zaten uçak içine kabin bagajı alınmadığı için de koridorda yığılma olmadı. Şöyle gösteriyorum. Uçak içerisinde bagaj alınmadığı için uçak içi bagaj bölümü tamamen boş. Bakalım uçağa birer koltuk boş bırakarak buraya yer verdiler. Ee, yoksa bütün koltuklar dolu mu? Henüz yanımdaki gelmediği için bunu bilemiyorum. Şu anda aramızda bir koltuk boş. Hijeni korumak için uçak içerisinde bulunan dergilerde yok. Temmuz'da, Kıbrıs'ta ve Lefkoşa'da olmak. Hani böyle 50 derece falan var herhalde. Ben bu sıcaklığı unutmuşum ya. Kuzey Kıbrıs'ta korona önlemleri oldukça ciddi alınıyor. Hem adaya girerken test yaptırıyorsunuz, hem de adaya geldiğinizde polis kontrolüne gelmeden önce ayrıca bir koronavirüs testi yaptırıyorsunuz. Normalde Kıbrıs'ta gelen yolcu burada karşılayabiliyorsunuz ama koronavirüs sebebiyle yolcu karşılamak da yasak. Kuzey Kıbrıs gezimiz bitti ve şimdi İstanbul'a dönüyorum giderken sadece maskeyle anons çekmiştim şimdi siperlikle kullanıyorum çünkü vaka sayısı artmaya başladı ve kendimizi korumak zorundayız Ercan'dan Kıbrıs'a sefer sayıları azaltıldı biraz sana göstereceğim alan zaten bomboş kafeler kapalı sadece bir tane market açık Kıbrıs'a seyahat planlamadan önce lütfen son korona önlemlerini kontrol etmeyi unutmayın. Ben Temmuz ayında gittiğim için sadece bir hafta ev izolasyonunda seyahat edebiliyordum. Ama şu anda Kıbrıs'a seyahat etmek isterseniz bir hafta KKTC hükümetinin belirleyici bir otelde veya yurtta karantinada kalmanız gerekiyor.